Geçler selamlar. Ben Sevmele Hoca. Sevmele Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığınız yerden devam ediyoruz. 116 ve 117. sayfaların çözümlerini yapacağız. Bu videomuzda dilersen vakit kaybetmeyelim ve ilk sorumuzla başlayalım. A5B. 3 basamaklı doğal sayısı için A5B'yi şu şekilde bize göstermiş. 3 çarpı 10'un karesi C çarpı 10 üzeri 1 ve 7 çarpı 1. Eşitliği veriliyor. A artı B artı C soruluyor. Bakın arkadaşlar. Normal şartlar altında ben A5B'yi çözümleyecek olursam A çarpı 10'un karesi artı 5 çarpı 10 üzeri 1 ve artı B çarpı 1 olarak çözümlemem gerekiyor ki demek ki buradaki 3 A'ya eşitmiş, C 5'e eşitmiş, 7 de B'ye eşitmiş. A artı B artı C toplamı soruluyordu. 3 artı 5 artı 7 sorulmuş bize. Bunların da toplamı 15 yapar. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve geçtim 2'ye. M7T2 4 basamaklı doğal sayısında 7 ve 2 rakamları yer değiştirdiğinde sayının değerindeki değişim hangisi gibi olur? Yani M7T2'den bahsediyoruz. Rakamlar yer değiştirince M2T7 olur. Şimdi üstteki daha fazla olduğu için demek ki sayının basamak değeri azalacak. Artar diye yazan varsa bunları eleyebilirsiniz. Şimdi bir bakalım ne kadar artıyormuş. 12'den 7 çıktı arkadaşlar 5 kaldı. Daha sonrasında şurası. 1 azalacağı için mecburen ne olacak 9 yani burası artık t-1 olacak bir tane onluk kalacak 10 artı t-1 yani 9 artı t'den t çıkınca 9 kalacak burası da 6 kalmıştı onluk alındığı için 6'dan 2 çıktı 4 m'den m çıktı 0 495 azalacakmış arkadaşlar dolayısıyla cevabımız e seçeneği olur diyebiliriz ikinci soruyu da çözdük e diye geçtik 3'e AB2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB2 basamaklı sayısı 5 artı 4B'ye eşitmiş. Normal şartlarda biz bunu çözümlesek 10A artı B olmaz mı bu? Bu da kaça eşitmiş? 5A artı 4B'ye. Peki 5A'yı bu tarafa gönderdiniz ne kaldı? 5A. B'yi sağ tarafa gönderdiniz ne kaldı? 3B. Demek ki sevgili arkadaşlarım A sayısını ben 3'ün katı B sayısını ben 5'in katı seçmek zorundaymışım. BA doğal sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu A ve B rakam olduğu için 5'in katı olan bir rakam e 5 var. 3'ün katı olan bir rakam 3 6 9 var. Ama ve lakin 5K'yı 5 seçtiysem K 1 olur. E burası da doğal olarak 3 kere 1'den A da 3 olur. BA doğal sayısı sorulmuş. Cevap B5 A da 3 olduğu için 53'tür diyeceğiz. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Geçtim 4'e. AA 2 basamaklı bir doğal sayı ve x bir pozitif tam sayı olmak üzere iki basamaklı AA sayısı 2x artı 3 çe eşitmiş. Bu eşitliği sağlayan A rakamlarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Kaç tane A sayısı varsa onları bulacağız ve bunları toplayacağız arkadaşlar. Pekala 2x artı 3 demiş. AA 2 basamaklı sayısı bakın 2x artı 3 bir kere bu tek bir sayıdır. Tek sayılardan rakamları aynı olan iki basamaklı sayılar hangileri? 11, 33, 55, 77 ve 99'dur. Peki şimdi 2x artı 3'e eşit ya. E madem öyle bunların sağlayan aa 2 basamaklı sayıları da bunlar. E sevgili arkadaşlar o halde a'nın alabileceği değerler de 1, 3, 5, 7 ve 9'dan başkası değildir. E bunların toplamı sorulmuş. Bunları da toplarsanız 25'i bulursunuz. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 5. soruyla. a, a, b ve b, a 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere a, b ile b, a'nın toplamı 11 parantezinde a artı b idi biliyorsunuz. a, iki 2 basamaklı sayısı da 11 tane a idi. Burada 11'ler gitsin o zaman. Eşittir bu da kaç'a eşitmiş? 5'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı alırsak 5a eşittir a artı b'yi yakalarız. a'yı sol tarafa buyur edersek 4a eşittir b'yi buluruz. Şimdi 4a eşittir b ise A sayısı 1 iken B 4'tür. A 2 iken B 8'dir. A 3 olamaz yoksa B'nin 12 olması lazım. B bir rakamdır arkadaşlar dolayısıyla olamaz. AB sayısının alabileceği değerlerin toplamı işte AB sayısı 14 ve 28 alır. Toplamda da bunlar 42 olur. Doğru cevap da B seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. 5. sorumuzu çözdük ve B dedik. Devam ediyoruz 6. soruyla. İki basamaklı AB doğal sayısı İki basamaklı BA doğal sayısından rakamları toplamı ile rakamları farkının çarpımı kadar fazladır. Oo bak AB'den ben BA'yı çıkarınca rakamları toplamı A artı B'dir. Rakamları farkı da sevgili arkadaşlarım A eksi B'dir. İşte bunların çarpımı kadar fazlaymış. Peki AB eksi BA neydi? 9 parantezinde A eksi B'ydi doğru mu? Çözümlersek. E buraya bakıyorsun burada da A artı B Çarpı a eksi b'miz var. E, tamam. Burada arkadaşlarım e, a b'den farklı olduğuna göre şu a eksi b'leri götürebiliriz. Demek ki a artı b kaçmış? Hop 9'muş. A çarpı b hangisi olamaz diye soruluyor. Şimdi a artı b'yi ben 9 buldum ya. Burası arkadaşlarım. B a'da 2 basamaklı olduğu için 0'ı kullanamayız b için. 8'e 1, 7'ye 2, 6'ya 3, 5'e 4. Daha sonrasında 4'e 5 diye devam ediyor ama AB 2 basamaklı seçisi daha büyük olduğu için 45'i falan alamam. E burada A kere B 8 olabilir, 14 olabilir, 18 olabilir ve 20 olabilir. Bakın 8, 12, 14 ve 20 olabilir. 18 olamaz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacaktı 6. sorumuzun. Ve 116'yı da bitirdik. Geçtik 117'ye. 7. soru. 3 basamaklı ABC ve 2 basamaklı AB doğal sayıları için ABC 3 basamaklı sayısından ben AB 2 basamaklı sayıyı çıkardığım takdirde ne buluyormuşum? 480. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın. 3 basamaklı ABC sayısı sevgili arkadaşlarım. Aslına bakarsanız hatta şöyle de diyebiliriz. Burada C'nin B'ye eşit olduğu bilgisi de açık ve net aslında. Çünkü C'den B çıkınca 0 kalmış. Hmm. O zaman C ile B birbirine eşitse ben C gördüğüm yere B yazabilirim. Yani aslında burada ben ABB sayısından AB sayısını çıkarmış oluyorum. Peki üst tarafı çözümleyecek olursak. Üst tarafı çözümleyecek olursak. Hadi çözümleyelim. 100A artı şu ikisi 11B yapar. Alt tarafta da 10A artı B'miz var. Üsttekinden alttakini çıkarınca 480 kalıyormuş. Hadi biz de çıkaralım. 100A'dan 10A'yı çıkardınız 90A. 11B'den B'yi çıkardınız 10B. Bu da bize 480'i veriyormuş. Madem öyle alalım 10 parantezine. 10 parantezinde 9a artı b eşittir 480 ise her iki tarafı ona böldüğümüz takdirde 9a artı b eşittir bize 48'i verecektir. Çok güzel. Şimdi ben buradan a b c'leri bulabilirim. Sonuç olarak a ile b'yi bulunca c de otomatik çıkacak çünkü BC'ye eşit eşittir. Şimdi arkadaşlar burada a'ya 5 seçmek zorundayım. B'yi 3 seçmek zorundayım. Çünkü a'yı 4 seçerseniz bak ne olur? A'yı 4 seçersen 4 kere 9 36 yapar. 36'nın üstüne B'yi ekleyince 48 gelemez. Neden? Çünkü B rakamdı. Burada 12 olamaz. Dolayısıyla mecburen mecburen A'yı 5, B'yi 3 seçeceksin. A'yı 6 da seçemezsin çünkü 54 olur çarpını. A5, B3 ise C'de 3'tür. ABC'nin toplamı sorulmuş. 5 artı 3 artı 3 soruluyor arkadaşlar. Toplarsanız 11'i bulursunuz. 7. sorumuzun cevabı da Denizli seçeneği olmuş olur. Ve artık 8. sorudayız. Demiş ki bize 4 basamaklı ABCD, BACD ve ACBD doğal sayıları. ABCD, BADC'den ve bu da ACBD'den daha küçükmüş. Eşitsizliklerini sağlamaktadır. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ABCD, BADC'den ve ACBD'de bundan daha küçük olduğuna göre ben burada şunu söyleyebilirim. Varsayalım ki örnek veriyorum. A burada 2 ise. B'ye gidip 3 seçebilirsin. Sonuçta 2000 küsür bir sayı 3000 küsür bir sayıdan daha küçüktür ama burada tekrardan A kullanıldığı için A'yı tekrar 2 seçeceksin. E şimdi 3000 küsür sayı 2000 küsür 2 tane sayının arasında bulunamaz. Demek ki burada tek bir ihtimal var. Bu da 2'ymiş. Örnek veriyorum. Yani 2 salladım. Tamamen A 2 bir sayı. O halde arkadaşlar A ile B'nin eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleriz tabii ki. A ile B birbirine eşitse gelin bunların ikisine de A diyelim. A A Hatta ve hatta rastgele bir sayı belirleyelim 1000 diyelim 1 diyelim tamam mı A'ya şu ne olur 1 cd olur 1 cd D küçüktür bak burası da 1 DC olur burası arkadaşlarım 1 C 1 D olur tamam şimdi dikkat ediyoruz CD D daha küçükmüş madem öyle demek ki C D'den daha küçük şimdi A B'ye eşitti de D'den küçüktü. Peki A ile C veya B ile C arasında bir bağıntı var mı? Bunu bulabilir miyiz? Bakınız burası 1100 küsür bir sayı. Burası da 1000 C küsür bir sayı. 1100 küsür sayıdan daha büyükse demek ki buradaki C 1'den daha büyük. Yani sevgili arkadaşlarım şu şekilde bir eşitlik olacak. A, B'ye eşit. Bunlar da CVD'den daha küçük, CVD'den küçük olacak. Yani cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olacak. 8. sorumuzu da çözdük. C dedik. 9. soru altta. Onu da çözelim. 3 basamaklı ABC doğal sayısı, 2 basamaklı BC doğal sayısından sayısının 5 katından 4 fazlaymış. Peki, A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A, B, C 3 basamaklı sayısı bu BC 2 basamaklı doğal sayısından 5 katından 4 fazlaymış. Eşitledim. Şurayı çözümleyin. 100A artı 10B artı C eşittir. 5 parantezinde bakın şurası nedir normalde? 10B artı C'dir. Artı bir de 4'ümüz var. Çok güzel. Yazıyorum. 100A artı 10B artı C eşittir. 50B artı 5C artı 4 yazdım. Tamam. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Çok güzel. Ben burada şunu yazabilirim. Şunları biraz yukarı çekelim olmazsa. Şöyle yapalım. Altına bir satır daha ekleymiştim ben bunu. Sağ tarafta A yok. 100A tamam mı? Artı 50B'yi bu tarafa atarsanız eksi 40B yapar. 100A eksi 40B ve eksi 4C diyorum. Eşittir bu da 4 olsun. Kabul mü? Peki arkadaşlar A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer sorulmuştu bize. Hatırlarsanız. O halde ben diyorum ki A'yı 1 seçelim. Madem en küçük değerini bulacağız gelin A'yı 1 seçelim. Tamam A'yı 1 seçtik eyvallah. Şimdi ben burada B'yi 1 seçmeyeyim çünkü 4 kalması istiyorum ya. Yani. 3 seçersem 120 olur. E 2 seçelim o zaman. Böylelikle 100-80'den 20'yi buluruz bak. 20'den 4C çıkınca da 4 kalacakmış. O zaman C'yi de burada 4 seçeyim ki 20'den 16 çıkınca 4 kalsın. Demek ki arkadaşlarım A1, B2, de 4'müş. Bunların toplamı sorulmuş Tabii ki 7 yapar 9 sorusun cevabı da a seçeneği olur ve devam ediyorum 10 soruyla. birler basamağında x rakamı bulunan iki basamaklı tüm doğal sayıların toplamı 477 olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş hmm. şimdi iki basamaklıları düşünüyor ya 1x işte 2x 3x 4x nokta. nokta, nokta 90 küsür x bunların toplamı kaçmış arkadaşlar 477 Şimdi ben burada 9 tane x'in olduğunu görüyorum Artı Şurası da 1 artı 2 artı 3 artı 4 9'a kadar olan sayıların toplamı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9, 9 çarpı 10 bölü 2'den 45'tir Hani n çarpı n artı 1 bölü 2 diyoruz ya 9 çarpı 10 bölü 2'den 45'tir Ve bu toplamlar onlar basamağında olduğu için 45 çarpı 10 diyeceğim Ve bu toplamın sonucu 477'ymiş. Şimdi 9x artı şurası ne yapar 450 mi yapar At karşıya 450'yi 27 gelsin. O zaman x'i de buradan elde edersin. Bak x 3'müş. O halde cevap da b seçeneğidir. Geçtim 11'e. Demiş ki bize 11. soruda k en az 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. K sayısı en kenarlı bir çokgenin içerisinde yazıldığında oluşan ifadenin değeri. K sayısının rakamları toplamı ile n'nin çarpımına eşittir. Mesela üçgenin içerisinde 13 yazıyor. 1 ile 3'ün toplamı 4. Kaç genin içerisinde üçgenin içerisinde 4 kere 3 12 şimdi buraya geldim a ile B'nin toplamının kaçgen içerisinde bu beşgen Dolayısıyla 5 beş katı B ile C'nin toplamının 6gen içerisinde olduğu için 6 katına eşitmiş şimdi Burası 5A artı 5B yapar karşı tarafta 6b artı 6c yapar Buna göre ABC 3 basamaklı doğal sayısının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır diye sorulmuş şimdi bize ABC 3 basamaklı sayısı lazım. Alabileceği bir en büyük bir de en küçük değeri bulacağız tamam mı? Pekala öncelikle burada 5A şu 6B'yi bu tarafa gönderin. eksi -B eşittir 6C olacaktır. Ve sevgili arkadaşlarım burada A, B ve C için ABC'nin en büyük değerini bulabilmek için A'nın maksimum olması gerekiyor. Pekala. A maksimum olacaksa ben A'yı 9 seçmekte fayda var diyorum. Siz ne diyorsunuz? Bence olur. A'yı 9 seçerseniz bakın 5A eksi B eşittir 6C'ydi rahat rahat yazalım. A 9 olursa burası 45 olur. E peki o zaman ben burada C'yi de B'yi de yüksek seçmek zorundayım biliyorsunuz. O zaman gidip rakamları farklı demiş mi bu arada bakalım dememiş. O zaman ben B'yi de 9 seçerim. Çünkü 45'ten 9'u çıkarırsam 36 kalır ve C'de bu şekilde 6 olmuş olur. Çok güzel. Demek ki en büyük değer neymiş arkadaşlar? 996 imiş. Şimdi bir de en küçük değerini bulalım. Bakın tekrar yazıyorum. 5A-B eşittir 6C. Şimdi sıfırın bir rakam olduğunu unutmayın. 5A-B eşittir 6C ise ben en küçük değerini bulmak için A'yı çok küçük seçmem lazım. 1 gibi. 5 kere 1 5 yapar. O zaman B'yi de 5 seçeyim. C'yi de 0 kalsın. Böylelikle 150 dediğimiz sayı en küçük olur. Bakın bu maksimum. Bu da minimum. Çıkarırsanız bunu soruyor. Farkını sormuş. 6'dan 0 çıktı. 6 9'dan 5 çıktı 4, 9'dan 1 çıktı 8, 846 bizim cevabımız olur. Doğru cevap D seçeneği de verilmiştir. Ve son sorumuz. Son soru için şurayı sileyip çözümü üst tarafa yapalım olmaz mı? 1, 3, 5, 7 rakamları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı ABCD sayısı için A artı B eşittir, C artı D eşittiği veriliyor. Buna göre bu koşula uyan kaç farklı ABCD doğal sayısı vardır? Bakın şu rakamları kullanacağız. Tamam mı? Ve a artı b eşittir c artı d olacak. Şununla şunun toplamı şununla şununla toplamına eşit olacak. Bak 1 ile 7'nin toplamı 8'dir. 3 ile 5'in toplamı 8'dir. Dolayısıyla 1, 7, 3, 5'i yazabilirim. 7, 1, 3, 5'i yazabilirim. 1, 7, 5, 3'ü yazabilirim. Bir de e, 7, 1, 7, 1, 5, 3'ü yazabilirim. 4 tane yazdım mı yazdım? Peki başka var mı diye düşüneceğiz şimdi. Kaç tane abc'de doğal sayısı vardır diye sormuştu. Bunlar var. Bir de madem burası 8 burası 8 o zaman ben bu 3 ile 5'i başa getiririm. 3 5 1 7 mesela veya 3 5 7 1 veya 5 3 1 7 veya 5 3 7 1. Toplamda sevgili arkadaşlarım 4 burada 4 burada 8 tane sayı vardır. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet 117. sayfamızda bitirdik böylelikle. Sonraki sayfalarda 118 ve 119'da görüşünceye dek. Hoşça kalın, sağlıcakalın ve tabii ki bol bol matana çalışmayı lütfen unutmayın.